1000 mahalleler oynayacağız arkadaşlar bak bak Liz Liz'de kavga edeceğiz arkadaşlar Liz nasıl kazanılır arkadaşlar onu başlayacağım <Gülüyor> size arkadaşlar bak bak Arkadaşlar bakın Sığın var arkadaşlar bakın Leans nasıl kavga edilir onu yapacağım arkadaşlar bakın bak. <gülüyor> Şu an Şu an kavga ediyorum ben arkadaşlar bak. Hava baskını diyor. He, onlar inşallah bu kanaldan çıkmaz. <gülüyor> Ama üzerinden inşallah. <çık> <gülüyor> Evet arkadaşlar, işte bak böyle çıkıyorum ben de. Ben yani atacak çattım. Aslında ben vermedim, pencere baktım. Daha ikinci turu yendik bak arkadaşlar, yara almadan diyorum bak. İkinci turu yendik bak arkadaşlar bak bak. Ben bunu insans yeneceğim onu bir... Bir şey yapalım aha bak şans değil diyor bak arkadaşlar bak bak ninja avcısı diyor bak bak. Herbete geçiyoruz arkadaşlar ver bak. Eylem 11 gizli patika ve Diyor Eylem 11, Eylem 11 gizli partikalar diyormuş. Bakalım. İndirici etmişiz diyormuşuz. Arkadaşlar yayını durdurmak